Yeni yıl için özel bir şeyler söylemek istiyorum. Öncelikle kimsenin sizi mutlu etmesini beklemeyin. Siz sizi mutlu etmeye çalışın. Siz sizi mutlu ettikten sonra sizin yakın çevrenizde mutlu olacaktır. Yeni yılda hepimize sağlık, mutluluk, huzur ve birbirimize sarılabileceğimiz günler diliyorum.